bir oyunu Bu oyunu oynamamız için ihtiyacımız olan malzemeler şunlar. Bir kağıt ve bir kalem. Bu kadar basit. Şimdi ben sana 3 farklı soru soracağım. Bu sorular zaten hala zaten seninle ilgili. Senin cevapların ve bu soruların sonunda bazı isimler düşüneceksin. Bu isimleri de not etmeni isteyeceğim. Oyunumuz bu kadar basit ve hemen bitecek. Söz veriyorum. Şimdi ilk sorum şu. Çocukluğuna git ve düşün. Bir çocukken en çok kimden etkilendin? Kim sana ilham oldu ve kimlerdi bunlar? Bunları şöyle bir not et. Ettin değil mi? Haydi devam edelim. İkinci sorun Artık biraz daha büyüdük. genciz, Belki lise yıllarımızdayız. Belki üniversitenin ilk yıllarındayız. Şimdi düşün. Sana kim ilham oldu? Ya da kimler? Yani bunun bir ölçüsü yok. 10 kişiyse 10 kişi. Hiç kimseyse hiç kimse. Bilmiyorum. Şimdi son olarak da şu anki değiz Yani mesela bilmiyorum hangi yaştasın, hangi şehirdesin, hayatın hangi dönemdesin bilmiyorum ama şu anki sen kimden ilham alıyorsun veya kimlerden ilham alıyorsun bunları da not et lütfen. Ettiysen oyunumuz da bitti. Teşekkür ediyorum bu oyuna katıldığın için. Şimdi devam ediyoruz. Bu kağıdı eline al ve bir düşün. Bu yazdığın isimlerin ortak yönleri neler? Düşündün mü? Ben bir tahminde bulmak istiyorum. Eğer tahminim de doğruysa lütfen bunu bilmemi izleme. Yorumlarda buluş veya Instagram'dan bana mesaj at. Ben de bileyim. Bence bu yazdığın isimlerin en az 3 tanesi de erkekti. Aslında bunu bilerek yapmayız. Yani ım, ah işte erkek ondan mutlaka ilham almamaz veya hayır kadın ondan ilham almaz. Bunu yapmayız ya. Bunu yapan biziz. biz. Nedense aynı işi başarmış kadın veya erkek varsa bir durumda erkeği daha çok ön plana çık çıkarmaya eğilimliyiz. Yani bunun da en güzel örneği şu. Çok hali hazırda yaşandı. Yani iki tane bilim insanı koronavirüse aşı üretmişler. Ve haberlerde, gazetelerde geçen manşet şu. Uğur Şahin ve eşi. Eşi yani. Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama sen ne demek istediğimi çok net anladın. Biz devam edelim. E madem böyle bir algı var yani sadece bir erkek varsa durumda bir başarı vardır gibi bir algı var. Bunu yakan kadınlar da var. Şimdi ben sana bu algıyı yakan kadınlardan bahsetmek istiyorum. Bugün kendilerinden ilham alabileceğin kadınlar hakkında 5 tane film önerisiyle karşındayım. İlk filmimiz bizim topraklardan bir film olsun istedim. Filmimizin adı Kraliçe Mersin'in Arslan köyünde yaşayan 5 kadınla tanışmanı istiyorum. Bu kadınlar köyde yaşıyorlar. Belki çiftçilik, belki hayvancılık yapıyorlar. Belki yörükler. Çok detayını bilmiyoruz. Ama bu kadınların bir ortak yönü var. O da tiyatro. kadınlar çadır ve gösterisi var. Kendileri Mersin'in köylerini tek tek geziyorlar ve Shakespeare'in Kral Lear oyununu sahneliyorlar. biraz orta oyunu gibi oluyor. Biraz daha seyirci içine katan bir oyunla sanatlarını icra ediyorlar. İle benden ne dilersin? Veriyorum ben size dedim. 2. filmimiz ise kadının toplumdaki yeri itibariyle daha çok bize benzeyen bir ülkeden geliyor. Hindistan'dan. Filmimizin adı Dangal. Kadının toplumdaki yeri biraz daha bize benziyor dedim. Sebebi de şu. Bir babamız var ve kendisi eski bir güreşçi. Çocuğu olsun istiyor ki. Daha doğrusu bir erkek çocuğu olsun istiyor ki. Ve onu da güreşçi olarak yetiştirebilsin. Böyle bir hayalim var. Bu düşünceyle dört tane nur topu gibi çocuğu da olsa pek hayaline ulaşamıyor. Dört çocuğu da kız olarak dünyaya geliyor. Ama gerçekten sadece... Erkekler mi güreşçi olabilir? İşte karşımızda başta ne kadar yanlış düşündüğünü anlayan ve kızlardan da kadınlardan da güreşçi olabileceğini, başarılı birer sporcu olabileceğini gösteren ve bütün toplumsal dayanmalara göğüs gelen bir baba var. Hazır. Konumuz spora gelmişken buradan devam etmek istiyorum. Filmimizin adı Sahil Gözden Kaybolurken. Karşımızda bu sefer... Dört tane kadın var ve bu dört tane kadını bir araya geçiren amaç da şu. Pasifik okyanusunu kürekle geçmek. Koskoca bir okyanusu sadece kürekle geçebilmek bile çok büyük bir dayanıklılık isterken bir de bunun psikolojik yönü var. Unutmadan söylemek istiyorum ki daha önce Pasifik Okyanusu'nu kürekle geçebilen kimse olmamıştı. Şimdi ise karşımızda mucit ve girişimci bir kadın var. Filmin adı da kahramanımızdan geliyor. Filmin adı Joy. Eğer bir erkek bir ürün üretseydi, yani bir ürünün mucidi olsaydı ve Girişimcilik yapmak, bu ürünü, ürünü piyasaya sürmek isteseydi. Karşılaşacağı zorluklar büyük ihtimalle şunlar olurdu. İşte telif hakkı, işte belki bir o ürün üretebilecek bir fabrika bulmak, belki şirket kurarken karşılaşacağı bürokratik sorunlar olurdu. Ama bunu yapardı. Bir şekilde başarıya ulaşırdı. Peki, girişimci olan bir kadın. Bu diğer kadınlar gibi bakması gereken bir annesi babası hatta boşandığı eşi ve çocuğu var. E son filmimize geldik. Filmimizin adı Bombshire. Türkçe'ye skandal olarak çevrilmiş. Ama ne skandal? Bu skandala sebep olan olay Amerika'da geçiyor. Dünya cümle çok bilindik bir medya haber şirketi var. Bir kuruluş var. Hatta bu Şirket ülkemizde de etkinliklerine devam ediyor. İşte o şirkette iş bulabilmek için, terfi olabilmek için, bir program sunucusu olabilmek için tacize uğrayan kadınların hikayesini izliyoruz. Buz kadınların karşılarında ise büyük medya patronları ve siyasetçiler var. Ben az önce size anlattığım... Bu beş farklı filmlerdeki kadınlardan çok etkilendim. Etkilenmemekten de değil. Fakat o kadınların karşılaştığı zorlukları herkes yaşayabilir. Yani bu zorlukları yenmelerinin sebebi kadın olmaları değil. Azimleri, umutları ve cesaretleri sayesinde bu zorlukları yendiler. Zaten böyle de kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu olmaz. O kişi sizi Zaten yaptıklarıyla, söyledikleriyle, düşünceleriyle etkilerler. Ben sadece videonun ortalarında bahsettiğim algıyı kırmak istiyorum. Ve bu yüzden sizlerle bu 5 filmi paylaştım. Bu arada lütfen hani belirtin kimlerden ilham aldığınız, yazın. Belki daha çok duymadığımız kişilerle karşılaşabiliriz. Hem ben hem de videoyu izleyen herkes bundan faydalanabilir. Beni izlediğiniz, videoyu beğendiğiniz ve abone olduğunuz için... Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın.